Seni görmem gerekiyordu. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer. Hocam Ömer seni... Şşş. Sakın sakın, sakın. sakın tek bir kelime daha dinleme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Duymadım. Sen beni hiç duymadın Ben sevdim sen beni anlamadın Giderken arkamda hiç bırakmadın Gittim zalim Haydi solo ve Adımla başlıyor yine karolası bu şarkım Kafamda karışık yine sevmekten tanış sandım Çok güzel baktı başkan gözlerine inandım Ela rengi gözlerine bir yıldımı harcadım Aşk yalan sevmek yalan ihanet var anladım Her şeyi boş desem kuruna harcandım Yalan oldu kalim desem niye <gülüyor> ben kapandım. Yalan oldu gözümde ben kapatim yeah. <gülüyor> yok bu kadar seni böyle görse özgürsün de olur Ben varım bir varım o patata yer olur Seviyorum de ben sevgisini satan olur Ne fark eder öykü yalan Ne fark eder söyle bugün sesle dünküler yalan Sorunlarıma alırken buldum hep kalın Bilmiyor lan, öldüğümü her gün beni iyi salan Olmuyor be bakma bir bakma hiç olmuyor İçimdeki canan aşkı şartlılarla sen Bilmiyor. Son yanımın aryanını acısı da dinmiyor Kalesin yine gitti sildi beni bir halimle Kalesin yine bitti gereksiz bir sebeple Mutlu olur inşaatla basmasının elinde Artık bende yoktum lan benliğimle birlikte Duymadım Sen beni hiç duymadın Herce kez çekeriz dedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, bu yıl bu gezdim. Şu an, an ne alayım, ne dertliyim, Nerede bileceksin be gülüm? Onun için en son biri, seni son kez ölmeden göreyim. Duymadın, sen beni hiç duymadın. Sevdim sevmeyi anlamadım giderken arkamda iz bırakmadım Gidin salim Sulurasi bit BİT BİRİŞAR Ve ben Muro Başkan Sene 2016, 2016. Aksın, Aksın, Aksın çekin